Selam kova balık arkadaşlarım Şengül'ün sihirli falları kanalına hoşgeldiniz sevgili kovalar balıklar nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir sevgili arkadaşlarım sizler için 15 Aralık'a kadar kariyer iş hayatınız 2 haftalık bütçeniz cüzdan yani cüzdan durumunuz bir de borçlar ödenecek mi sıkıntı içinde olan sevgili arkadaşlarımın borçları ödenecek mi kariyer nereye gidiyor iş hayatınızda neler var onlara bakacağım tabii ki kartlarımı kararken bu arada sizleri çayfalı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum. Aboneliğe bekliyorum. Şöyle bir gözden geçirin. Linklerde zaten videolarımın altında mevcut olacaktır sevgili arkadaşlarım. Kova ve balık arkadaşlarım, çayfalı aşk hayatınız için sizleri çayfalı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum. Şimdi sevgili kova arkadaşımın önce kariyerinden başlayacağım. Çalışanı aylık bütçe ve borçlar derken ardından balık arkadaşlarıma geçeceğim canlarım benim şimdi kova arkadaşımın kariyeri kariyeri için mücadele eden benim adaşım olan burç adaşım kova arkadaşlarım bakayım onların iki haftalık süreçte durumları ne olacak şöyle bir bakalım bir tane daha bırakalım şöyle bolcu olsun güzel en azından doyum geldi ardından güzel fırsatlar da geliyor Evet kova arkadaşlarım kariyeri için mücadele eden kovalar arayış içindesiniz çıkış yolları arıyorsunuz kafaya taktınız evet ben bu masayı istiyorum örneğin ben bir üstü istiyorum şef olacağım müdür olacağım şunu olacağım bunu olacağım veya bir devlet kapısında şu işi yapmalıyım gibi başvurular peşinde koşmalar değil mi arayış var bakın sevgili kovalar form doldurmalar vesaireler gibi arayışlarınız var. Bazı şeyler biraz gizemli olabilir sevgili arkadaşlarım. Çünkü Azize'nin gizemli yüzü de var. Hem evren bağlantılıdır hem de büyüklerinizden destek göreceksiniz de der. Evrenden de destekleniyorsunuz der. Her ikisi de hem gizemli hem bir yerde de destek göreceksiniz. Sevgili kariyeri için mücadele eden kova arkadaşım. Bu da çok güzel. Ardından bu aldığınız destekle bakın buraya geliyorsunuz bir anda karar aşaması yapacaksınız. Artık o destek her neyse. Çünkü arayışta size bir şey buldu. Siz bir şeyi buldunuz, bir kişi sizi buldu. Yolunuza bir şey çıktı. Onun için artık karar verme zamanı. Bir anda karar verme aşamasına geliyorsunuz. Çünkü o karar sizi bakın zengin bir ortama getirebilir. Köklü kuruluş. Birileri size ortaklık teklif edebilir. Örneğin sevgili arkadaşım. Okudun. Mühendissin. Mühendisliği okudun ya gel benim şirketimin mühendisi ol diyebilir size gel burada şunu yap size bunu söyleyebilir köklü bir kuruluş sizleri bekliyor ama velakin son olarak da kartımız şunu söyler bunu yaparken yine de dikkati elden bırakma der dikkatli ol der verin kararınızı sevgili kova arkadaşım çünkü sizi zengin ortama doğru getirecek hemen ardından Bakın doyum sizleri bekliyor bu doyumu yaşayabilmeniz için şu zengin ortamı pıtır pıtır paraları cüzdanınıza indirebilmek için baya bir arayış boşa geçmeyecek. Valla arayış boşa geçmiyor çok fırsatlar yakalayacaksınız bu al, yolunuza çıkacak fırsatlar veya elinize geçecek fırsatlar bu aldığınız fırsatlar bakın sıkı sıkı siz tutuyorsunuz sevgili kovalar hemen karar aşaması dikkatli bir şekilde kararını verdiğin an buyurun ebedi doyum mutluluk sizlere doğru gelecek kariyer yolunda sevgili kova arkadaşlarım çok fırsatlar yakalayacaksınız olumlu ya da olumsuz fırsat fırsattır sadece iyi değerlendirmek dikkatli olmak sizin elinizde tamam hadi bakalım çok güzel bozmayacağım bunu ondan sonrası da zaten sizi hedefe getirecek doyuma getirecek sevgili Kova arkadaşlarım, güzel insanlar, fırsatları iyi değerlendirin. Dikkatli bir şekilde değerlendirin ki sizi zafere getirsin. Güzel kardeşlerim, zafere. Şimdi çalışan kova arkadaşlarımızın durumlarına bakalım. Biraz denge sıkıntıları olabilir. O kadarcık olur ama yardım elleri uzanıyor kendilerine bazı uzanmayan arkadaşlarım da olabilir ama ardından imparatoruçe gelecek sevgili kova arkadaşım çalışan kovalar yardıma ihtiyaç duyabilirsiniz yardıma ihtiyaç duyuyorsun yardım eli de uzanıyor ama uzanmayacak olan bazı kova arkadaşlarım var çünkü bütün kovaların kaderi bir değil bu arkadaşımıza da bakın imparatoruçe daha sonra yardım edecek daha sonra siz verim göreceksiniz buradaki kısıtlı tutuklu olan Sevgili çalışan Kova Burcu arkadaşım. Hiç merak etme. Bakacağız. Burada bırakmıyorum tabii ki. Birazcık ne yapıyorsun? Buradaki sıkıntılar. Her neyse bunu askıya alacaksın. Alman gerekiyor. Askıya aldığın zaman, askıya derken dikkatli bir şekilde askıya alacaksın. Birazcık mücadele seni bekliyor. Bu mücadelenin ardından görüyor musun? Tahriplerden arınma. Savaştan çıkma. Artık ben eskisi gibi değilim ben geriye dönemem diyeceksin güzel kardeşim birazcık bunun için işte bu iş hayatı buyurun adil yoldan başarı geldi gördünüz mü akımı görün buradaki çalışan kişi sizsiniz sevgili kova akımı görün düzeni görün üretim aman Allah'ım paralar geliyor yukarıdan geliyor benim sevgili kova kardeşim bay ya da bayan valla ne sağa bakıyor ne sola sürekli üretiyor İşler düzene girdi. Akım gayet devam ediyor. Yukarıdan aşağıya cuzlana iniyor. Adil yoldan başarı geliyor benim sevgili kova arkadaşıma. Tabi bu karta gelene kadar gerekeni gösterdim. Bir miktar ıspat bir miktarda mücadele sizleri bekliyor. Sevgili kova arkadaşlarım. Ardı mükemmel. Hadi bakalım. Şimdi iki haftalık süreçte sizin cüzlan bütçenize bakıyoruz. Hmm. Benim sevgili kova arkadaşım bir şeyleri değiştirmek isteyebilir memnun değil oh, çocuklar okuyor e yani yavaş yavaş doğal gazları da açtık değil mi canlar mutlaka açanlar olmuştur doğal gazlar da açıldı çocuklar okuyor ya da çocuk evlendirdiniz her yaş grubuna hitap ediyorum ya da nişanlısınız da evleneceksiniz büyük bir masraf sizi bekliyor bir şeyleri değiştirmek istiyor yardım istiyor benim sevgili kova arkadaşım bütçesine yardım istiyor Değiştirebiliyor mu? Bunun için biraz denge sıkıntısı olabilir. Hemen olmayabilir. Hemen değiştiremeyebilir. Ama üçüncü etapta bakın. Fırsatlar yakalayacaksınız. Sevgili kovalar. Bütçesinde sıkıntı yaşayan kova arkadaşlarım. Bu kartımız ne kadar sizi biraz sıkıntılı gösterse de şanslı yere doğru gideceğinizin haberini verir. Şans kartıdır. Fırsatlar yakalayacaksınız. Daha sonrasında sevgili kova arkadaşlar hiç merak etmeyin sizde ferahlamanın bir yolunu bulacaksınız şimdi borcu harcı olan arkadaşlarım 2 haftalık süreçte tabi ki uzun vadeli borçlar ödenmez korkular var hayal kırıklığı pişmanlık var ama şunu söyleyeyim bakın 2 tane kupa ayakta duruyor 3 tanesi yıkılmış bu sizin borcunuz veya imza da ödemek zorundasınız sizi böyle bırakmayacak sevgili arkadaşlarım şimdi kova arkadaşım borcu olan kredi borçları olan bir şeyleri kendinize çekebilirsiniz evet hedef belirleyeceksiniz sevgili kova arkadaşlarım bu borcun içinden çıkmak için biraz rahatlamak adına hedef belirleyeceksiniz bu bir ikincisi 3 kovadan yine söylüyorum ikinci, iki kişiye bir kişi hariç ikisine yardım ellere uzanacak çünkü bütün kovaların Kaderi bir değil. Desteklenmek, yardım eli uzanmak demektir. Birileri elinizden tutacak borcu olan, sıkıntısı olan kovalar. Sizlere söylüyorum. Sizler de bakın hedefinizi belirleyin. O da sizi borçlardan kurtulmanız için hedefe doğru getirsin. Çok güzel, harika bozulmasın. Bozulsun istemiyorum daha fazla destekler uzanacak. 3 kova arkadaşımın ikisi 2 iki haftalık süreç içerisinde destekleniyor. Bir tanesi biraz böyle bir... ...hayal kırıklığı, pişmanlık duyma durumları görülüyor sevgili arkadaşlarım. 15'inden sonrasına tekrar bakacağız bakalım. Evet diyor. Meleğim diyor ki sevgili kova arkadaşıma. Evet de. Kalbindeki sorunun cevabı evet. Evet diyecekmişsin. 15 aralığa kadar evet. Evet evet diyecekmişsiniz sevgili kova arkadaşlarım. Güzel insanlar destek geliyor. Hadi bakalım. Hayat hep de boş değil. Sevgili kovalar evren tarafından da korunuyorsunuz aile desteği de var da ne olsun değil mi sağlık olsun dikkatli de olduktan sonra inşallah bir şeyler rayına oturacaktır şimdi sevgili kova arkadaşlarımızın kariyer iş para durumları borç durumlarını ele aldı sıra geldi benim narın balıklarıma bakayım 15 Aralık'a kadar onları ne bekliyor Kariyeri için mücadele eden arkadaşım nereye doğru gidiyor? İş hayatımız nereye gidiyor? Aile bütçe alemde? Şimdi önce kariyerden başlayalım. Her şey birbirine girmesin. Evet geçmişi bitiriyor. Kariyeri için mücadele eden balık burcu. Hemen burada ne yapıyorsun? Bir anda karar aşamasına geliyorsun. Yoluna fırsat mı çıktı? Ne yaptı? Dur bakalım. Hayalleri var çünkü. Ebedi doyum için var. Hayalleri var. Mutlu gelecek istiyor. Aman Allah'ım çok güzel. Evet bu böyle olmalı. Çünkü bir şeylerin cazibesi altında kalmış. Planlar yapıyor benim sevgili balık arkadaşım. Kariyer için ve şanslı yere doğru gitmek istiyorum diyor. Artık yeter. Evren yüzüme gül diyor. Kader benim yüzüme gül diyor. Benim sevgili balık arkadaşım. Burada bakın 15 Aralık'a kadar kariyeri için mücadele eden sevgili balıklar. Bir şey bitiriyorsunuz burada. Yeni bir doğuş. Yolunuza fırsatlar çıkabilir. Sevgili arkadaşlar biri diyebilir size gel benim yanımda veya benimle birlikte beraber çalış. Gel işte benim yanımda iş kur gibi sizlere teklifler sunabilir. Bundan dolayı bir anda bitiş ani karar alma. Çünkü kariyeri için mücadele eden sevgili balık arkadaşımın hayalleri var. Cazibe altında. Artık şanslı yere doğru gitmek istiyor, destek istiyor, evren de onu destekliyor, aileden de desteği var. Güzel yere doğru gidip hayallerini elde etmek istiyor. Yalnız bunu tabii ki sıraya alacağız. Bir anda hem ev hem araç hem iş kuramayız sevgili arkadaşlar kredi çekip üst üste üst üste bunları yapamayız. Bunları yapabilmemiz için mucize olması lazım. Neymiş mucize? Şanın soyunu bir haftada tutturmamız lazım. Bu da tabii ki herkese olmuyor. Binlerce insandan, örneğin bir kişiye çıkıyor. O da bizi bulur mu? Değil mi? Bir de böyle bir şey var sevgili balık arkadaşım. Bakın burada yenileniyorsunuz. Düşünce yenilenmesi var, karar aşaması, kararını veriyorsun ama sırayla ver. Sırayla. Tek birini seçeceksin, sırayla vereceksin. Bir şeylerin cazibesi altındasın çünkü hayaller var. Biraz kararsızda kalabilirsin. Acaba hangisini seçsem, hangi yoldan gitsem gibi cazibe altındasın. Bir yerde de tek bir yeri seçeceksin. Kabul edeceksin, kabulleneceksin, kabule geçeceksin. Çünkü bu 6-7 şeyin peşinden koşamayız. Mecburen bir bir sırayla yapacağız bunu. Burada da hem kabule geçiyorsun hem de ne yapıyorsun? Şanslı yere doğru bu seni getirecek. Evren de destekliyor. Bazı şeyler gizemde olabilir. Şu an için hemen ya işte kariyeri için mücadele eden balık ya seni on adım sonrasında çok güzel bir masa bekliyor örneğin bir masa bekliyor çok güzel bir kariyer zirvesi seni bekliyor demeyebilir bir şeyler gizemli ama diyor sen mücadeleni yap sen mücadeleni yap ki bu seni nereye getirecek zafere getirecek ama nasıl getirecek Yoğun duygularla iste, istediğin şeyi yoğun duygularla iste, ayağını yorgana göre uzat, sakın az gelirle çok gider yapma. Bunu yapmadığın takdirde kariyerde zafer, başarı sana gelecek diyor sevgili kariyeri için mücadele veren balık arkadaşıma. Bu kartı da size bırakacağım. Aman Allah'ım altında da zengin ortamı görün buyurun sevgili arkadaşım güzel yere doğru sizde gideceksiniz şimdi şöyle çalışan balık arkadaşlarımıza bakalım hmm, onlar da bağlı patronlar bağlamış onları Aa, kurtuluşa gidiyorlar buyurun evet arayış var sıkıntılardan kurtulalım arayışı ama bakın sizde yine destek var sevgili balık arkadaşım güzel kalpli balıklar hep destekleniyorsunuz evet çok güzel Destek var aile desteği var hemen de diyecektim zaten hem evren tarafından destekleniyorsunuz hem sizi azize destekliyor hem de aile destekliyor bir doyum var kötü kart gelme lütfen tamam güvende var olay bitti evet çok güzel yalnız bunun için tabii ki aynen mücadeleye devam çalışacağız yapacak bir şey yok sevgili çalışan balık arkadaşlarım bay bayan hepinize söylüyorum. Doğuş var ne yaparsınız şimdi doğuş derken bir yerde de içsel mahkeme bu. Sevgili balık arkadaşım geceni gündüze katmışsın çalışıyorsun. İster istemez borcun vardır mutlaka ev geçindiriyorsun çocuk büyütüyorsun çocuk okutuyorsun veya çocuk evlendirdin belki de değil mi kredi çektin ev almak istiyorsun araç aldın vesaire falan bakın burada içsel olarak kendini sorgulayabilirsin. Biraz ferahlamak isteyebilirsin. Bundan dolayı da arayışa geçiyorsun bakın burada. Çalışıyorsun ama belki de bir ikinci bir iş arayışı olabilir bu. Sevgili balıklar, ikinci bir arayış. Evet. Burada sizlere yardım elleri uzanıyor. Aile büyüklerinizden olabilir, patronunuzdan olabilir, dost bildiğiniz biri, iş arkadaşınız, ortağınız. Evet size bir yardım eli uzanıyor, destekleniyorsunuz. Bunun için mücadeleye devam sevgili çalışan balık arkadaşım güzel insan doyum da var ama yine de şu kartımız der ki planın mı var arayış mı yaptın aradığın şeyi buldun mu buldun çalışıyorsun örneğin ay başı gelmiyor ikinci ek gelir bir iş istiyorsun onu da buldun buldun mu bunu kendine sakla başkalarına söyleme yani yalancı çıkabilirsin der kartımız bu kartımız sakın ben şu gün şunu yapacağım bunu sakın söyleme dediğin gün o olmayabilir çevreye ailene arkadaş çevrene yalancı sakın çıkmayasın seninki sende kalsın der olana kadar kimseye bir şey bildirme uyarısında bulunur sevgili çalışan balık arkadaşlarıma çünkü burada bir arayışınız var aradığını da buluyorsun sevgili arkadaşım kimseyle paylaşmıyorsun sende kalsın güven kendine güven kendine güveneceksin sevgili çalışan balık arkadaşım kendine güveneceksin güven kendine mücadelene devam kendini ispatla olay tamamdır tamam ondan sonra kaderin değişecek kader değişecek sevgili arkadaşım işini evini yuvasını seven biri olacaksın bitti bu kadar değişim geliyor kader değişecek Bunları yaptığım takdirde sevgili çalışan balık arkadaşım zaten 15 aralığı kadardır bu sürecimiz. Ardından bakın paraları görüyorsunuz değil mi? Kurumuş hiçbir şey yok. İki tane ağaç ve siz. Kuş da gelecek. Kuş da tam olarak yerinden kıpırdamamış. Şimdi iki haftalık sizin cüzlana bakıyoruz sevgili arkadaşlar. Biraz ayıp olacak bu ama artık çare yok. Bakacağız sizin cüzlanınızı açacağız ve bakacağız. Başkalarının cüzdanları karıştırılmaz derler bizler sevgili arkadaşlarım. Ama sizinkini karıştırmak durumundayız. Bakıyoruz. Benim 2 haftalık 15 Aralık'a kadar sevgili balık arkadaşımın, emeklisiniz, ev hanımı, çalışan, genç, yaşlı hiç fark etmiyor cüzdan durumu. Yine sıkıntı var. Sizin bir an önce bandajlardan sıyrılmanız lazım. Şimdi bakın buradaki kişi bayan tabi bayan. Cinsiyet olarak bayan ama bırakalım bayanı bir kenara cinsiyet yok. Bay bayan hepsi içinde dahil olmak üzere sizin cüzlanınızın çevresi çiyanlar tarafından sarılmış. Sıkıntı var cüzlanda. Akım var. Sizin aylık bir geliriniz var. Cüzlana giren var ama gelin görün ki giren girdiği gibi çıkıyor gidiyor. Çıkıyor gidiyor. Çünkü yan tarafta bir yığıntı yok. Görüyorsunuz değil mi bu gelen nereye gidiyor? İşte bu da o. Belli ki doğal gaz olabilir. Örnek veriyorum sevgili arkadaşlarım. Çocuk okutuyorsunuz. Gelen gidiyor. Sıkıntı var. Çevre sarılmış bir vaziyette. Bir türlü benim sevgili balık arkadaşım şu bandajdan sıyrılamamış. Sıyrılacak mı bakalım mı? Olabilir. İşte bu. İşte bu. Benim bu elimin ayağımın şu bağlardan kurtulması için önümü görebilmem için bu sıkıntılardan çıkabilmem için bir an önce birileriyle uzlaşmam lazım diyeceksiniz sevgili balıklar kiminle örnek veriyorum çocuğunuzla çocuğunuzu alacaksınız karşınıza eşinizi alacaksınız çünkü cüzlandan söz ediyorum sevgili arkadaşlar nereye gidiyor bu gelen gelen nereye gidiyor sizi sıkıntı içinde bırakan ne işte bunları karşınıza alıyorsunuz uzlaşmaya varacaksınız uzlaşma yapacaksınız sevgili arkadaşlar sevgili balıklarım benim o güzel o da güzel ardından buyurun sabırla parayı büyüteceksiniz hadi bakalım işte bu evini yuvasını seven insan budur cüzdanını seven insan haline geleceksiniz çünkü ben cüzdan açılımı yapıyorum şu anda buyurun cüzdanınızı seveceksiniz bu gücün ardından biraz sabret diyor biraz sabret sevgili balık arkadaşıma şimdi 15 aralığa kadar tabi uzun vadeli olan borçlar ödenmez ama ve kısa ya da uzun borçlar ödenecek mi açalım o da aynı o da aynı söylüyor geçmiş hataları değerlendireceğiz diyor geçmiş hatalara bakacağız değişimler gelecek diyor değişimler gelecek senin hayatına borçlarına değişimler gelecek iletişimler gelecek amma ve lakin lütfen doğru yargı yapmaya çalış geçmiş hataları değerlendir niçin bu kadar borcun altına girdin bunları göz önünde bulundur diyor sevgili balık arkadaşıma işte bu ondan sonra diyor borcu istersin vermezler yardım eli uzatmazlar sonuç ne olur korku endişe kredi çektin evi aldın işte onu kaybetme korkusu evini aldın ama krediler bitmedi Kaybetme korkusu yaşıyorsun. İster istemez kalbinde üzgünlük var. İç dünyanda üzgünsün. Bir de böyle bir şey. Ardından değişim gelecek. Sevgili arkadaşlarım. Değişim gelecek. Çünkü neden? Hiçbir şey olduğu gibi kalmaz. Bakın şu vaziyeti görüyorsunuz değil mi? Sizi şu anda burada korkutan, endişe duymanıza sebebiyet veren şu üç şey. Üç şey. Arkaya bakın. Kafayı kaldırın. İki tane kupa sizinkiler arkada duruyor yani demek oluyor ki sevgili balık arkadaşım her şey bitmemiş değil mi bir şeyler var bunu size ya sizi hakikaten seven kişiler yapacak ya da evren yapacak kadersel olarak bir bolluk bereket bir verim sizlerin de borcuna doğru uzanacak sevgili balık arkadaşım hiç merak etmeyin lütfen geçmiş hataları değerlendirelim aynı hatalara tekrar düşmeyelim diyor adalet kartımız evet imparator geldi daha sonra kadersel olarak yavaş yavaş bir şeyler değişecek sizlerin de hayatında sevgili balık arkadaşlarım ne diyor meleğim Işık işçisi diyor Işık işçisi sen ışık işçisisin dokunduğun herkese ışık vermek ışığı dünyaya getirmek için buradasın bunu yap karamsar olmuyorsun sen zaten ışık işçisisin sevgili balık kendini de aydınlatabilirsin diyor meleğimiz sevgili balık arkadaşlarıma Evet kova ve balık arkadaşlarımın kariyer iş hayatı aylık bütçe ve borçlar kısmına baktık tamamladık sevgili arkadaşlarım kapamadan öncesinde tekrar çay pala aşk hayatınız kanalıma aboneliğe bekliyorum sizleri gözden geçirin ilişkileriniz için yeni yıla kimler ilişkilerinde mutlu girecek videolarımı yükledim Buyurun efendim Bu da çok önemli İlişkiler çok önemli, huzur çok önemli sevgili arkadaşlarım. Çay, falı, aşk hayatınız kanalıma bekliyorum. Şengül'ün sihirli falları kanalına bekliyorum. Benim olduğum her yere sizleri bekliyorum. Başımın üstünde yeriniz var güzel insanlar. 15'i itibariyle tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun, hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun. Sizleri seviyorum, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bir an önce borçlarınızın bitmesi dileğiyle, bir an önce güzel yere gitmeniz dileğiyle. Hadi bay